Merhaba ben Kenan Sürmeli, 4 ay önce bir raportaja denk geldim ve Z kuşağı adına konuşmaya başladım. Sen hangi dönemden bahsediyorsun? Şükretmiyorsunuz. Çok şükreden yerinde sayıklar benim idealim her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni ileriye taşımaktır. Şükredersen yerinde kalıp dursun geç onu. Bu konuşmam YouTube'da 3 milyon, Instagram ve TikTok'ta ise 6-7 milyon civarı izlendi. Zeykuşağını severek takip ettiği sosyal medya ünlüleri röportajımı izledi ve övgülerde bulundu. Zamanında internet yoktu bende var. Çocuk bütün muhalefetin 85 katı kaliteli muhalefeti geçtiğimiz 11 dakika içerisinde yaptı. bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyandırsın kürt açılımını da yaptı. Oo. Belki biraz elini yüzünü bulaştırdı. Abi, abi, bana da bir ver ya. Bir konuşayım ben de. Delikanlıyı da ver. Delikanlı <gülüyor> da konuşsun. Açılım evet. dedi outan bir rezaletti zaten. TSK'nın kozmik odalarına girildi. Onu da söyle. Öpeyim mi lan alnımdan? He? Abi, abi, abi açılım dedim. Ta, tamam. Çok şükreden yerinde sayıklar. Benim idealim <gülüyor> Harçama. bu çocuk çok sektörde ya. Çok şükreden yerinde sayar. Güzel laf lan. Yani Bak güzel. bu çocuk benden 10 yaş küçük. Güzel bir laf öğrendim. Evet. Çünkü... Binlerce ayrı insan parti kur oy verelim bile dedi. Ben de Z kuşağının siyasetten ayrı olmadığını ispatlamak ve susturmaya çalışılan bu kuşağı bir araya toplayarak cesaretlendirmek amacıyla YouTube, Instagram, Twitter ve Twitch hesaplarımdan içerikler üretmeye başladım. Her gün daha fazla insana erişiyor, hükümetin kurmaya çalıştığı korku imparatorluğuna karşı her gün daha fazla insanı cesaretlendirmeye gayret ediyorum. En azından aldığım geri dönüşler bu yönde. Birçok insan tweet atarken iki kere düşündüklerini ama benden aldıkları cesaret sonrasında özgür konuşup tartışmalara başladıklarını söylüyorlar. Sen hiç korkmuyor musun diyenleri ise benim atam İngiliz gemisine binip kaçan değil, başında iğden fermanı varken kurtuluş mücadelesini başlatan diyorum. Merhaba değerli dostum ben Kenan. Merhaba arkadaşlar ben Kenan. Şu an olaylı bir şekilde açılan Üsküdar Halk Ekmek Büfesi'nin tam önündeyim. Merhaba arkadaşlar ben Kenan. Nasıl nasıl nasıl sesimizi yükselterek sormaya devam edeceğiz. Selamlar herkese. Merhaba arkadaşlar ben Kenan. Bu videomda size Kanal İstanbul'u anlatacağım. Sizin tabii ki bu düzeni Sizleri değiştirmemiz lazım. Selamlar herkese ben Kenan. Size dünden bugüne AKP ile kaç yaşındayım? Merhaba arkadaşlar ben Kenan. Bugün sizlere Merhaba arkadaşlar ben Kenan. Bugün size AKP hükümeti yüzünden Türkiye'nin en büyük problemi. Merhaba arkadaşlar ben Kenan Bugün sizlere Türkiye'nin Kabil Havalimanı Sahip olmadığımızı açıklamak yerine Halkın kafasına çay ve oyuncak araba fırlattı Merhaba arkadaşlar ben Kenan Bugün sizlere AKP hükümeti Keseceğim abi diyerek terör estiren terör... 25 saniyede Zafer Havalimanı'nda olanlar Mansur Başkan'ın başkentimize kazandı AKP hükümeti kayıtsız kayı... Bugüne kadar Ekrem ve Mansur Başkanların Yaptıklarını saydım sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Doları 1.6'dan devralıp 8.55'e çıkan Erdoğan'ın danışmanı Suriyeli darigidense ekonomi çöker dedi AKP'nin rezil ekonomi yönetimi. AKP yalan haberleri denetleyip sansürleyebileceği yeni bir yasayı meclisten geçirmeyi planlıyor. Yani bizleri daha da susturmayı, daha da baskılamayı